Sevgili İkizler ve Yükselen Burcu İkizler olanlar 2023 İkizler Burcu yorumuna hoş geldiniz. Sevgili İkizler Burçları yönetici gezegeniniz Merkür bu yıl toprak burçlarında retro yapıyor. Bu da sizin 4, 8 ve 12. evlerinize denk düşüyor. Yani aile, ebeveynler, miraslar, karşıdan gelen paralar, sağlık ve bilinçaltı konularınız açığa çıkacaktır. Bu konularda arkadaşlar özellikle... Düzenlenmesi gereken eksiklikleriniz veya verilen kararlarla alakalı tekrar ele alıp değerlendirebilmek sizin için çok çok ama çok faydalı olacaktır. Jüpiter koç burcuna girdi biliyorsunuz ve giriyor ve sizin 11. ev alanınızda olacak. Ne demek 11. ev? Toplum sosyal çevre ile alakalı konular ve tam sizin alanınız sosyal çevreniz inanılmaz hareketleniyor. Gruplar, partiler, eğitimler, yurt dışı bağlantılı konular, dış ticaret konuları her türlü etkinlikler birdenbire hayatınızda yer almaya başlayacak. İnsanlarla olan ilişkileriniz vasıtasıyla gelebilecek büyük maddi gelirler söz konusu olabilir sevgili yükselen burcu ikizler olanlar. 16 Mayıs'a kadar ne kadar çok insanla tanışabilirseniz o kadar çok avantajlı durumda olacaksınız. Geniş ve zengin bir çevreye kendinizi adapte edebileceksiniz. 16 Mayıs'tan sonra Jüpiter burcuna geçtiğinde sizin 12. evinizde olacak. Bir yerden uzaklara taşınma, orada kalıcı olma, özellikle yurt dışı konulara yabancılarla ilgili her türlü konu gündeminizde olabilir. Ve yasal haklarınız davalık, hukukla alakalı bir şeyleriniz varsa bu yasal haklarınızla birlikte çok farklı bir çevrede kendinizi kabul ettirebilirsiniz. Veyahut bulunduğunuz yerden farklı bir yere taşınma ya da farklı yerlerde tanınma, sizden bahsedilmesi, ünlü olma gibi konular haritalarınızda ciddi anlamda destek görüyor. Ve bu desteklenme ile alakalı yani bir başkasının sizi ünlü yapma konusunda desteklemesi bunun gibi durumlar ciddi anlamda karşınıza çıkabilir. Bu şans ve fırsatları iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi beni dinleyen ikizler Burcu şunu diyebilir. Ya arkadaş benim güneşim ikizlerde de yükselenim ikizlerde değil. Bunu şöyle düşünebilirsiniz hayatınızın genellikle. Haritanızdaki bazı durumlara göre 33 yaşınıza kadar olan bir dönem olur. Yani biz buna güneş dönemi deriz. Yani 25 ile 26 yaşlarda iseniz güneşteki özellikleriniz daha fazla ağır basacaktır. Ama yükselen burca göre yapılıyor bu yorumlar. Yani sizin hayatınızın aldığı enerji sizin hayat yaşınıza ve döneminize göre değişiyor. Diyelim ki ay burcunuza göre bakmak isterseniz 50 yaşınızın üzerinde iseniz ay burcu yorumları siz daha çok bağlayabilir. Ama bu burçlar genel matematiksel anlamda bu şekilde yükselen burcunuza göre yapılıyor. Şimdi değerli yükselen ikizler Mars ise nereye geliyor Mars? Öfke, sinir, aynı zamanda hareket enerjisi. Nereye? Birinci evinize de geliyor. Yani benlik evinize. Ve birinci evinizden yedinci evinize kadar olan bir zaman diliminde yani birinci evinizden yedinci evinize kadar ilerliyor olacak yıl boyunca. Sırasıyla ilişkiler, maddiyat, yakın çevre, aile, çocuklar, evlilik gibi alanlarınızı tetikleyecek ve gündeme getirecek. Mars'ın bu yıl retrosu olmayacak. Yine de küçük malefik dediğimiz bu gezegen evrelerin, evlerinizi ziyaret ettiğinde söz konusu konular üzerinde oluşabilecek agresyonlar, sinirlikler, öfkeler ve tartışmalar ciddi anlamda bu agresyonlara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Geçtiğimiz iki buçuk yıl dokuzuncu evinizin üzerinden geçen Satürn'ün desteğini biliyorsunuz. Sizi deli gibi ne yaptı? Ders çalıştırdı, ilminizi artırdı, bilginizi artırdı ve Satürnyen bir eğitimden geçirdi. İşte o iki buçuk yılın avantajını belki de bu yıl yavaş yavaş meyvesini alıyor olacaksınız. Belki birçok eğitim aldınız bu süreç içerisinde. Kendinizi geliştirdiniz. Belki yüksek öğreniminizi tamamladınız. Belki uzak yerlere seyahatler yaptınız. Ve artık bu donanımlarla birlikte 10. ev temalarına geçiyorsunuz. Meslek ve kariyer evinizdeki Neptün uzun yıllar önünüzü net görememenize, hangi işi yapmanız gerektiğini bilememenize sebep olmuş olabilir. Netice itibariyle zaten kendinizden kaynaklı bir neyiniz var? Kararsızlığınız var. Oraya mı gitsem bu yana mı gitsem? Aa, oradan mı sıkılırım buradan mı sıkılırım? Bunu yapsam ben yapamam şimdi falan. Ya da işte sıkılacağım işlere yönelmek istemiyorum ama hayatta her işte eğlence olmuyor. Yani siz de animatör olamayacaksanız mecburen bir birazcık kendinizi sıkacaksınız ve bir yerlerde sebat ve direnç göstereceksiniz. Bunun başka yolu yok değerli ikizler. Dolayısıyla hangi işi yapmanız gerektiğini bilmenize sebep olan durum ortadan kalktı ve artık biliyor olmanız lazım. Artık bu karmaşalardan kurtulacağınız her şeyin netleşeceği bir sürece giriyorsunuz. 7 Mart itibariyle Satürn 14 Şubat 2026'ya kadar tepe noktanıza yani kariyer ve olmak istediğiniz hedef ve zirveye doğru ilerliyor olacaksınız. Satürn'ünüzü sorgulanmaya başlayacak değerli arkadaşlar. Ne zaman? 7 Mart itibariyle Satürn 14 Şubat 2026'ya kadar o Tepe noktanızda sizi yaptığınız işin lideri, öncüsü konumuna taşıma durumunuz var. Yani o Satürn'ün enerjisi sizi orada tutmayacak ama o Satürn'ün enerjisi sizi orada kolay tutmayacak. Onu size söyleyeyim. Sizi zorlayacak. Evet, statünüz dedik, sorgulanmaya başlayacak. Geçici bir konumdaysanız ve artık sizin için doğru olan alana geçiş yapmanız gerekiyorsa eğer bunlar denetlenip yapıla yapılanacak ise görev ve sorumluluklarınız bu yıl artıyor. Ki sorumluluk da sizin çok da sevdiğiniz bir şey değil. Niye? Ciddi konular çok da size göre değil. Birazcık eğlence her zaman iyi. Ama yapacak bir şey yok. Sorumluluk alacaksınız. Burada kaçış artık yok. Bu süreçte zaman zaman otorite figürleriyle zıtlaşmalar da söz konusu olabilir. Eğer doğru yolda ilerlediyseniz yani işinizi hakkıyla tam anlamıyla yaptıysanız kariyer planında size kalıcı temeller atmanızı sağlayacak bir yıl. Ama işinizi tam yapmadınız, savsakladınız böyle bir durumda iseniz de e, bir takım zorluklarla birlikte doğru olması gereken yöne sizi yönlendirecek. Yani işinizi doğru yapmaya yönelim e, yöneltecek. Birileri kulağınızdan tutacak hadi bakalım hadi yap bakalım falan diyecek. Çürük. Ya da olgunlaşmayan ne varsa hedefleriniz ve kariyerleriniz adına bunlar da sizden söküp atılacak. İkizler burcunun gölge yanlarını taşımıyorsanız işte size bir fırsat. Bakın bu çok önemli. 12 burcu vardır bir insanın. Tek bir burcu yoktur. 12 burcunun 12'sinden de sınanır insan. Hani böyle bir şey var. Hani satürnüm şuradaymış da ben şuradan gelecekmiş sınama. Hayat sınavı. Hayır öyle değil. Değil. 12'sinin 12'sinden de gelecek ve hatta, ve hatta, ve hattaları biz zaten nerede anlatıyorduk? Astroloji eğitimlerimizde anlatıyoruz değerli arkadaşlar. Eğer bizden astroloji danışmanlığı almak isterseniz bu videonun altında bulunan telefon numaramız, WhatsApp hattımızdan bizden danışmanlık alabilirsiniz. Bunun haricinde de astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Bu astroloji eğitimlerinde yer almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Evet, gölge yanlarınız derken birazcık bunlardan bahsetmiştik ki devam edelim. Gölge yanlarınızı taşımıyorsanız zaten fırsat yılı olarak değerlendireceksiniz. Yoksa fırsatlar cik cik edecek, uçacak, gidecek. Doğru sözlü güvenilir olduğunuzu herkese göstermeniz gerekiyor değerli ikizler. Uranüs, Uranüs sizi biraz sever. Uranüs'ü geldiğimizde arkadaşlar Uranüs'te 12. evinizden geçişine bu yılda devam edecek. Parlak fikir projeleriniz oluştu ve oluşmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız o 12. evden geçen Uranüs sizin bilinçaltınızdaki zincirleri çözecek. Belki ökül konularla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Şu anlam veremediğiniz uğraşlar, aldığınız bilgiler, eğitimler sizi sorgulatıyor olabilir. Aynı zamanda da hayatın metafizik alanına karşı ciddi anlamda bir merak duygunuz oluşabilir. Ama zamanı geldiğinde bunları nerede ve nasıl kullanmanız gerektiğini anlayacaksınız sevgili ikizler. Venüs, aşk gezegeni Venüs biliyorsunuz. Bu Venüs bu yıl Aslan burcundaki retrosu sizin 3. evinizde gerçekleşiyor. İlişkileriniz olumlu gidiyor gibi görünse de inişli çıkışlı olabilir. Buna dikkat edin. Şimdiden söyleyelim. İlişkileriniz hakkında başkalarıyla bilgiler paylaşmayın değerli ikizler hatta konuşmayın bile. Sorgulamaların kendi kendinize gaza getirmesinin çok kolay olacağı bir dönem. 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında ilişkiler konusundaki alan sizin için önem arz ediyor ve burada ne yapacaksınız? Gevezeliği bir kenara bırakmanız gerekiyor. Çene yapmayı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Biraz gözlem yapmanız gerekiyor. Plüton 1 Mayıs 11 Ekim tarihleri arasında Kova burcuna giriş yapıyor. Yaklaşık 30 yıl burada kalmak üzere ilk giriş çıkışını bu tarihlerde yapacak. Yani size 9. evinizden tam bir destek açısı sunacak. Bu süreci iyi gözlemleyin. Ne yaşıyorsanız önümüzdeki yıllarda yaşayacaklarınızın fragmanın niteliğinde olacaktır. Hatta ileriki yıllarda Uranüs'ün ikizler burcuna girmesiyle de birlikte çok yüksek potansiyele sahip olma durumunuz var. Ne demiştik? Uranüs sizi sever. Paraşütlerinizi açıp gökyüzüne yükselmeniz için hiçbir sebep kalmayacak. Normalde ne olur? Paraşütü açarsınız, yeryüzüne yavaş yavaş inersiniz. Ama Uranüs olduğu zaman işler değişiyor. Ne oluyor? Paraşütü açıyorsunuz daha da yukarıya çıkıyorsunuz. Evet. Buna biz çılgın Uranüs deneyimleri diyoruz. Bu yıl bazı ön yargılarınızı kırıp sadece gözlem yapın. Maddi anlamda da inanılmaz şanslı bir yıldasınız. Paranın gürül gürül attığı burçlardan biri de siz olabilirsiniz bu yıl sevgili yükselen ikizler. Bakın buraya dikkat edin. Buraya dikkat edin. Ondan sonra ben ikizler burcuyum. Hocam bu senin dediğin tutmadı deme bana. Çünkü piyasada yapılan bütün burç yorumları yükselene göre yapılır. Güneşe göre yapılsa daha iyi ama güneşe göre yapılması için sizin güneşiniz kaçıncı evde buna bakmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Bu da sizin kendi bireysel doğum haritanızda mevcut ve sizin bireysel doğum haritanızın size vaat ettikleri sizin öngörüleriniz ve gerçekleriniz olabilir. Yani çok ünlü birisi olur. O da ikizler burcudur. Ama mesela ben Başak Burcu'yum Michael Jackson da Başak Burcu ama ben Michael Jackson değilim hem de üstelik aynı gün doğmuşuz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü aynı gün doğsanız bile ne oluyor? Doğduğunuz dönem, yaş ve transitler olayı hatta dünyadaki konumunuz olayı çok farklı bir noktaya getirebiliyor. Satürn ikinci ve altıncı evlerinizde tepe noktanızda trini yapıyor. Bu ne demek? Bu çok güzel bir şey. Özellikle bu evlerde kişisel haritalarınızda olumlu yerleşimler var ise maddi anlamda harika bir yıl olacak. Çünkü kariyer anlamında bu tirini açı, o oh, yelkenler fora yani sizi ciddi anlamda kariyerle ilgili olumlu noktaları taşıyacaktır. Sevgili ikizler eğer bu anlattığım şeyleri beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız ve aynı zamanda bunu sevdiğiniz yani bu videoyu sevdiğiniz insanlar insanlarla da paylaş butonuna basıp paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Kanalımızda ciddi anlamda astroloji ile ilgili bilgiler yer almakta. Astroloji eğitimleri yer almakta. Ve yine özel olarak astroloji eğitimi almak isterseniz gruplarımızdan birine katılabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de bu videonun altında bulunan WhatsApp hattımızda doğum haritası danışmanlığı alabilmek için sizin için bir numara duruyor olacak. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere değerli arkadaşlar.